Bugün 20 Haziran 2021 Pazar, Güneş günündeyiz. Terazi Burcu'nda ilerleyen ay güne barışçıl ve sosyal enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde Terazi Burcu'ndaki ay Oğlak Burcu'ndaki Plütonla dik açı yapacak. Üstlerimiz, aile büyükleri, otorite pozisyonlarıyla ilgili kavramlar baskı yaratabilir. İlişkilerimizi daha fazla sorgulayabilir, önemli kararlar verebiliriz. Öğle saatlerinde ise ay İkizler Burcu'ndaki güneşle üçgen açı yapacak. Duygularımız ve mantığımız arasındaki dengeyi kurabilir, gerçek isteklerimizin peşinden gidecek motivasyonu bulabiliriz. Başkalarının yönlendirmeleri yerine kendi sezgi ve içgüdülerimize dinlemekte doğru olabilir. Karşı cinsle ilişkilerimizde dengeli ve destekleyici ilerleyebilir. Ay saat 14.57'de akrep burcuna geçecek. Akrep burcundaki ay duygularımızı derinleştirirken her şeyi daha fazla sorgular hale gelebiliriz. Yüksek ideallerimize odaklanabilir, olaylara daha geniş açıdan bakabiliriz gece saatlerinde akrep burcundaki ay Aslan burcundaki Mars'ta dik açı yapacak yoğunlaşan enerjimizi kontrol etmekte zorlanabiliriz sabırsız inatçı ve dürtüsel hareketler ilişkilerde gerilim huzursuzluk kaza ve sakarlıklara yol açabileceğinden gece saatlerinde dikkatli ve temkinli olmaya çalışalım sizde şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun.